Osmanlı Avusturya ilişkilerinde 1593-1606 savaşlarında neler yaşanmıştır? Savaşın sonuçları nelerdir? Evet, 13 yıl süren savaşlar. Yasin ne dedim? Bu süreç içerisinde bir taraftan Celali ayaklanmalarıyla uğraşılmıştır diyorsun. Güzel. Bir taraftan da İran savaşları da vardır. Harikasın, harikasın. Peki bu savaş içerisinde önemli bir savaş var. 1596'da. Osmanlı Devleti'nin kazandığı son büyük meydan savaşı hangisidir sevgili arkadaşım? Müjdat ne dedin? Haçova meydan muharebesi olduğunu söylüyor Müjdat. Kendisine teşekkür ediyoruz. Peki bu savaş hangi anlaşmayla sonuçlanmıştır sevgili arkadaşlar? Zitva-Torok anlaşmasıyla sonuçlanmıştır diyor bize kamer. Çok güzel. Peki Zitva-Torok anlaşmasıyla Osmanlı Devleti'nin Avrupa üstünlüğünün sona erdiğini Söylemişsin geçen gün bir köşe yazısında yani ifade etmişsin bize minik kuş. Efendim ne dedin? Nereden anladın sen bunu? Efendim ha Osmanlı ile Avusturya Arşudük'ü artık denk sayılmıştır diyorsun. Biz üstün müydük ki Avusturya'dan? 1533 İstanbul Anlaşması ile birlikte Kanuni döneminde diyorsun. Evet devam et Avusturya Arşudük'ü Osmanlı sadrazamına denkti. Şimdi Zitvatorokla denklik sağlandı. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin Avrupa üstünlüğü sona ermiştir diyorsun. Peki teşekkür ediyorum. Devam edelim. Osmanlı'nın Avusturya'dan son olarak toprak aldığı anlaşma hangisidir? Kader oradaki imla hatasına takılma lütfen. Avusturya yazdık diye yavurdu olmadık yani. Onu da söyleyip. Evet. Kader sen cevapla bu soruyu. Osmanlı'nın Avusturya'dan son olarak toprak aldığı anlaşma hangisidir? vasvar anlaşması diyor kader doğru bir cevap veriyor o zaman bize Osmanlı Devleti Avusturya'dan son defa toprak kazanmıştır ve Osmanlı Devleti Avusturya'dan son defa savaş tazminatı almıştır 1664 tarihli vasvar anlaşmasına peki devam ediyoruz Hotin seferine neden çıkılmıştır bu sefer sonucunda neler yaşanmıştır peki Hotin seferine neden çıkılmıştır Yasin Hangi padişah dönemiydi bir kere? İkinci Osman, genç Osman dönemi diyor bize Yasin. Osmanlı himayesindeki Lehistan, Eflak ve Boğda'nın iç işlerine, Lehistan'ın Osmanlı himayesindeki Eflak ve Boğda'nın iç işlerine müdahale etmesi sonucunda Osmanlı Devleti saldırıya geçmiştir diyorsun. İkinci Osman da katılmış mı? Orduya moral olsun diye. O da seferlerde yer almış. Tamam, güzel. Peki 2. Osman neden kuşatmayı kaldırmış Yasin? Efendim Yeniçerilerin gayretsiz davrandıklarının farkına varmış. Kuşatmayı kaldırarak İstanbul'a dönmüştür diyor Yasin harikasın. İstanbul'a geldikten sonra Yeniçer Osman bir şeyler düşündü mü Yasin? Ne dedin? Yeni Ocağı'nı kaldırmayı düşünmüştür ama Yeniçeriler tarafından öldürülmüştür diyor. Osmanlı tarihinde demek ilk defa Yeniçeriler tarafından öldürülen padişah kim? İkinci Osman ya da genç Osman dediğimiz kişi değil mi? Osmanlı padişahlardan birisi daha yine Yeniçeriler tarafından öldürülecek. Kader sen söyle. Üçüncü Selim diyor Kader bak harikasın. Nizam-ı Cedid ocağını kurduğundan dolayı onun da yine öldürüldüğünü göreceğiz. İki padişah Yeniçeriler tarafından öldürülmüştür diyoruz. Peki devam edelim. Duraklama döneminde Osmanlı Devleti ile Rusya arasında bir ilişki olmuş mudur? Bir bakalım şöyle, olmuş mudur? Efendim, Nurettin sen bir şey mi söylüyorsun? Rusya yeni yeni kurulmaya başlamıştır bu dönemde diyorsun, tamam 1502'de altın ordu devleti yıkılınca Rusya güneye doğru sarkmaya başladı. Peki, Ruslarla bir çehrin savaşı yapıldı diyorsun ve savaş sonucunda çehrin anlaşması diğer adıyla... Sarayı Anlaşması'nın imzalandığını söylüyorsun. 1678'de bu anlaşma Rusya ile imzalanan ilk anlaşmadır diyorsun. Osmanlı Devleti'nin demek ki yükselme döneminde, kuruluş döneminde Rusya ile bir ilişkisi yok. Duraklama devriyle birlikte Rusya ile de bir ilişki başlayacak diyorsun. Peki duraklama döneminde Osmanlı donanmasının eski gücünde olmadığını hangi kuşatmadan anlarız? Müjdat sen söyle. Girit kuşatmasından nasıl anladın Müjdat? 24-25 yıl sürmüş diyor Müjdat. 24 yıl daha önce bir yıllık kuşatmalarla Kıbrıs, Rodos gibi adalar alınırken şimdi Girit'in bu kadar uzun süre alınması uzun sürede alınmasından dolayı böyle bir sonuca ulaşıyorsun. Peki teşekkür ediyoruz. Osmanlı Devleti bu dönemde en geniş sınırlarına hangi anlaşmalar ile ulaşmıştır? Şimdi Osmanlı Devleti'nin doğuda en geniş sınırlara ulaştığı anlaşma hangisidir Nurettin? Efendim 1590 Ferhat Paşa anlaşması diyorsun. Harikasın. İran'la yapılan bir anlaşmaydı. Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlara ulaştı. Peki Osmanlı Devleti batıda en geniş sınırlara kamer hangi anlaşmaya ulaştı diyorsun? Efendim 1672 Bucaş ile Osmanlı Devleti batıda en geniş sınırlara ulaşmıştır diyerek bize doğru cevabı veriyorsun. Peki devam edelim. Kutsal ittifakta yer alan devletler kimlerdir? Şimdi hatırlayın sevgili arkadaşlar. Soruyu biraz açalım. Osmanlı Devleti 1683'te Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa öncülüğünde biliyorsunuz Viyana'yı kuşattı. Viyana'nın kuşatılması üzerine de Papa öncülüğünde bir Haçlı ittifakı yani bir kutsal ittifak oluştu. Bu Kutsal ittifakta yer alan devletler kimlerdir diye bize soruyor. Şeyma sen söyle buna bunu. Lehistan, Avusturya, Venedik, Malta yer almıştır diyorsun. Hatta Rusya dahi yer almıştır diyorsun. Peki hatta niye ifadesini kullandın Rusya için? Efendim Şeyma ortodoks olduğu halde diyorsun. Hani Rusya ortodoks ama katolik papanın çağrısına o da uymuştur diyerek Bizlere ek bir bilgi de veriyorsun. Biz de sana o zaman teşekkür ediyoruz. Bir daha sayalım. Lehistan, Avusturya, Venedik, Malta ve Rusya Kutsal İttifak'ta yer alan devletlerdir. Kutsal İttifak'la yapılan savaşlar hangi anlaşmalar ile sona ermiştir? Şimdi sevgili arkadaşlar Kutsal İttifak'la yapılan savaşlar 1699'da şimdilik sona erdi. Ama bir devlet devam edecek onu da söyleyeceğiz. Karlofç anlaşmasıyla son edecek. Peki hemen sorudan soru sorayım. Karlofça anlaşmasının imzalanmasında etkili olan devletler, arabuluculuk yapan devletler. İngiltere ve Flemenk diyorsun Yasin. Flemenk derken Hollanda olduğunu söylüyorsun. Çok güzel. İngiltere ve Hollanda'nın arabuluculuğuyla Karlofça anlaşması imzalandı ki Osmanlı Devleti'nin tarihteki en ağır anlaşmalarından birisidir, değil mi? Peki Yapılan savaşlar yapılan anlaşmaları soruyor dikkat edersen. Rusya bir yıl daha savaşa devam etmiştir diyorsun. Onunla da İstanbul Anlaşması imzalanmıştır. 1700 tarihinde Kutsal İttifak'la yapılan savaşlar demek ki Karlovça ve İstanbul Anlaşmaları ile sona ermiştir. Peki devam edelim. Bugünkü Türkiye İran sınırını çizen anlaşma hangisidir diye soruyor bize. Bugünkü Türkiye-İran sınırını sevgili arkadaşlar çizen anlaşma Kasr-ı Şirin anlaşmasıdır. 1639 tarihinde Zagros dağları iki devlet arasında sınır kabul edilmiştir. Günümüzde de hala Zagros dağları iki devlet arasında sınırdır. Ondan sonra çok ciddi bir savaş gerçekleşmeyecek ve hep bu anlaşmanın esaslarına dönülecektir sevgili arkadaşlar. Peki devam ediyoruz. Duraklama döneminde İstanbul isyanları neden çıkmıştır? En önemlileri hangileridir? Şimdi duraklama dönemindeki isyanlar neden çıkmış olabilir? Evet. Merkezi otoritenin zayıflaması diyor Müjdat. Güzel. Peki. Velaset sisteminin değişmesinden dolayı çıkmış olabilir diyor. Harika. Rüşvet ve kayırmanın artması diyor oradan bize Yasin. Rüşvet ve kayırma iyi bir şey değil biliyorsunuz. Devletlerde hep sıkıntı doğurur. Efendim devşirme sisteminin bozulması derken Hani eskisi gibi artık devşirme sistemiyle Yeniçeri Ocağı'na birileri kabul edilmiyor. Kanuni kadim bozulmuş. Demek ki yani Yeniçeri Ocağı'nda bir anlayış değişikliği mi oldu diyorsun. Ocak devlet içindir anlayışı devlet ocak içindir anlayışına dönüşmüştür. Zaten İstanbul isyanlarına genellikle Yeniçeriler ve sipahiler sebep olmuştur değil mi? Peki ekonomik sıkıntılar nedeniyle maaşların düzenli ödenememesinden dolayı İsyanların çıktığını söylüyorum. Müjdat güzel. Culus bah bahşişinin zamanında ödenmemesi ya da ayarı düşük para. Kırpık akçe mi diyoruz biz züyuf akçe, zayıf akçe değil mi? Bağışlar ya da culus bahşişi bununla ödenince yeniçeriler homurdanmışlar ve tepki göstermişlerdir. Peki devamında ne diyordu? En önemlileri hangileridir? Şüphesiz benim nazarımda en önemlisi ikinci Osman'a karşı çıkan isyandır. 2. Osman'ı yani padişahı Tahttan indirerek öldürmüşlerdir. Dolayısıyla acı bir olaydır. Bunun yanında sevgili arkadaşlar 4. Mehmet döneminde Çınar olayı diye adıyla Vakai Vakvakiye denilen olayla 30'dan fazla devlet adamını İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda asmışlardır. Bu olayda en önemli Yeniçer'i isyanlarından bir tanesi olarak dikkatimizi çeker. Geçerim. Osmanlı Devleti'nin gerileme döneminde 1711 Purut Seferi'nin nedenleri ve sonuçları nelerdir? Şimdi hatırlarsanız 1700 tarihinde Rusya'nın İstanbul Anlaşması imzalamıştık sevgili arkadaşlar. Zaten saldırmak için de bir bahanemiz falan olması gerekiyordu ki. Osmanlı Devleti'nin amacı neydi hatırlayın. Kaybettiği toprakları geri almaktı. Dolayısıyla da bu savaşın nedeni nedir? Rüstem, Rüstem söylüyor bize. İsveç Kralı'nı takip eden Rusya'nın Osmanlı sınırlarını ihlal etmesi diyor. İsveç Kralı Demirbaşlar, Poltova Savaşı'nı kaybedince Osmanlı topraklarına sığınmıştı. Rusya bunu takip etmek bahanesiyle Osmanlı topraklarına girmiştir. Bir taraftan da Eflak ve Boğadan Beylerini Osmanlı'ya karşı kışkırtmaktadır. Bunun üzerine sevgili arkadaşlar Baltacı Mehmet Paşa öncülüğünde... Osmanlı Devleti saldırıya geçer. Ve Purt Mehri civarının Rus ordusunu ağır bir yenilgiye uğratır. Ve devamında da 1711'de Purt Anlaşması imzalar. Anlaşmanın sonuçları ne olmuştur Nurettin? İstanbul Anlaşması ile Rusya'ya verilen Azak Kalesi ve çevresi Osmanlı'ya geri verilmiştir diyor. Harikasın. Rusya'nın İstanbul'da elçi bulundurmasına son verilmiştir diyorsun 1700'de. İstanbul Anlaşması ile almıştı. Güzel. Rusya, Rehistan'ın içlerine karışmayacak. Demirbaşlar ülkesine serbestçe dönebilecek diyor. Peki, teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Osmanlı Devleti'nin gerileme döneminde 1715-18 yılları arasında hangi devletlerle savaşlar yapılmıştır? Ve sonuçları nelerdir? 1715 ve 18 tarihleri arasında sevgili arkadaşlar Osmanlı Devleti İlk başta Venedik'le savaşa tutuşmuştur mora meselesinden dolayı fakat Karlofça Anlaşması'nın garantör devleti olan Avusturya'da savaşa müdahale etmiş o da Osmanlı'ya saldırmıştır dolayısıyla Osmanlı Devleti hem Avusturya'yla hem de Venedik'le savaşmak zorunda kalmıştır 1716'da Peter Varadin Savaşı'nda Osmanlı ağır bir yenilgi almıştır değerli arkadaşlarım ve sonuçta Pasarovça Anlaşması imzalanmıştır Hemen bir soru peşinden de sorayım. Pasarofça Anlaşması'nın imzalanmasında hangi devletler ara buluculuk yapmıştır? Karlofça'da kimler yapmıştı hatırlayın. İngiltere ve Hollanda. Dolayısıyla burada da aynı iki devlet yine sevgili arkadaşlar ara buluculuk yapmıştır. Pasarofça anlaşmasıyla ile Mora Yarımadası Osmanlı Devleti'ne geri bırakılmıştır. Karlofça ile kaybetmiştik beni diye. Kuzey Sırbistan, Belgrad ve Efnek'ın batısı Avusturya bırakılmıştır. Galmatya kıyıları ise sevgili arkadaşlar Venedikleri verilmiştir. Bu anlaşmayla Osmanlı Devleti'nde lale devri başlamıştır diye ben size ek bir bilgi de vereyim. Yine devam ediyoruz. 1736-39 Osmanlı-Avusturya-Rusya Savaşı'nda Osmanlı, Savaşı Osmanlı Devleti'nin başarılı olmasının temel nedeni nedir? Hangi anlaşma imzalamıştır? Şimdi dikkat ederseniz bu tarihler arasında iki devletle birden savaşıyoruz. Hem Avusturya ile hem Rusya ile. Cezmi sen mi bir şey söyleyeceksin? Efendim neden başarılı olmuştur? Ha birinci Mahmud döneminde yapılan ıslahatların etkisiyle diyor devletimiz başarılı olmuştur. Demek ki ordu alanındaki ıslahatların olumlu sonucunu Osmanlı Devleti görmüştür. Peki hangi anlaşma imzalanmıştır? Belgrad anlaşması imzalanmıştır. Peki biz size bir soru. Belgrad anlaşmasının imzalanmasında hangi devlet ara buluculuk yapmıştır? Yasin İngiltere ve Hollanda deme. Onlar Karlovçha ve Pasroççay'da bu vardı. Efendim, Fransa diyor oradan bize kameranın. Teşekkür ediyoruz Kamer. Efendim, Fransa'ya verilen kapitülasyonlarda 1740'da ne oldu? Süresiz hale getirildi bu anlaşmadaki etkin rolünden dolayı diyor bize Kamer. Şovunu yapıyor. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Peki 1768-74, 1774 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Osmanlı donanması nerede yakılmıştır? Bu savaşın sonucunda hangi anlaşma yapılmıştı? Şu, yaştan söyleyelim çok acı bir savaş, 1768 74 Osmanlı Rus Savaşı. Donanmamız nerede yakıldı Nurettin? Efendim? Girit'te mi? Yapma Nurettin. Osmanlı donanması, Çeşme'de bu savaş sırasında yakılmıştı 1770'te. İkinci defa mı yakıldı donanmamız? Hatırlayın. İlk defa nerede yanmıştı? Efendim? İnebahtı Deniz Savaşı'da, şimdi Çeşme'de yakıldı. Daha sonra Navarin ve Sinop'ta da Osmanlı donanmalarının yakıldığını söylüyor Yasin. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu savaşta sevgili arkadaşlar Kartal Meydan Muharebesi diye bir acı olayımız var. Maalesef, maalesef yani çok 150 bin kişilik bir Osmanlı ordusu, 30 bin kişilik bir Rus ordusuna mağlup olacak. Acı bir savaştır bizim için Osmanlı ordusunun ne kadar kötü duruma düştüğünü görebilmemiz açısından önemlidir. Hangi anlaşma ile sona ermiştir diyor bak hangi anlaşma yapılmıştır? Küçük Kaynarca Anlaşması yapılmıştır ki tarihimizdeki en ağır anlaşmalardan birisidir. Şu dört anlaşmayı bilmenizi istiyorum özellikle. Geri gelmişken söyleyeyim. Karlofça, Küçük Kaynarca, Efendim Edirne ve Berlin anlaşmaları Osmanlı tarihindeki en ağır anlaşmalardır. Özellikle bu dört anlaşmayı bilin. Şimdi Küçük Kaynarca Anlaşması dendiği zaman sevgili arkadaşlar... Kırım'a bağımsızlık verildi bakın. Halkı Müslüman olan bir toprak parçasını ilk defa kaybediyoruz. Ama sadece Osmanlı halifesine bağlı kalacak. Kırım bağımsız olacak. Dini bakımdan Osmanlı halifesine bölgeyle kültürel bağı devam ettirmek istiyoruz demek ki. Rus ticaret gemileri Karadeniz Vaktiniz'de serbest yola dolaşabilecekler. Yani kapitülasyon vermişiz. Rusya İstanbul'da elçi bulundurabilecek. Sevgili arkadaşlar... Rusya Eflak Boğazı'ndan basarak ya Akdeniz'deki denizdeki Osmanlı Devleti'ne de geri verecek. Sağ olsun. Osmanlı Devleti Rusya savaş tazminatı ödeyecek. Oh oh oh. Son derece ağır bir anlaşma özelliğine sahiptir. Küçük Kaynarca anlaşması, tekrar söylüyorum. Tarihimizdeki en ağır anlaşmalardan birisidir. Grek ve Dakya projeleri nedir diye bir sorumuz var sevgili arkadaşlar. Grek Grek projesi bir Rus prensinin yönetiminde İstanbul merkezi Grek devleti yani Bizans devletinin kurulması amaçlanan bir projedir sevgili arkadaşlar. DAKYA projesi ise Rusya ile Avusturya arasında Osmanlı topraklarının paylaşmak amacıyla oluşturulan bir projedir. Bu iki projeyi sevgili arkadaşlar gerek Rusya gerekse Avusturya ve Macaristan bize karşı uygulamaya çalışmışlardır. Peki bu? Kırım'ın kaybedilme sürecinde neler yapılmıştır? Şimdi Kırım'a sevgili arkadaşlar, Lasin, Kırım ne zaman bağımsız olmuştu? Küçük Kaynarcı Anlaşması'yla diyor, tamam. Efendim daha sonra ne oldu? 1779'da Müjdat sen söyle, Aynalı Kavak tenkinamesi imzalandı. Dolayısıyla Rus yanlısı Şahingiray'ın Kırım Hanı olmasını Osmanlı Devleti kabul etti. Yani Kırım'ın kaybedilme süreci devam ediyor. Sonra ne olacak? Efendim 1792 yaş anlaşmasıyla Kırımın elimizden çıktığını görebileceğiz sevgili arkadaşlar. Yani Rusya'ya ait olduğunu görebileceğiz daha doğrusu elimizde 1774'te çıkmıştı, işte bağımsız olmuştu. Rusya'ya ait olduğunu da yaş anlaşmasıyla 1792'de kabul edeceğiz. Dolayısıyla da Küçük Kaynarca, Aynalı Kavak ve yaş anlaşması Kırım'ın kaybedilme sürecinde karşımıza çıkmaktadır diyebiliriz evet 1787 1792 Osmanlı Avusturya Rusya savaşları hangi anlaşmalar ile sonuçlanmıştır 1787 ile 91 92 yıllar arasında Osmanlı devleti bir taraftan Rusya ile bir taraftan da Avusturya ile maalesef savaşmak zorunda kalmıştır 1791'de Ziştovi anlaşmasını imzalayarak Avusturya savaştan çekilmiştir. Çünkü 1789'da ne olacak biliyorsunuz? Fransız ihtilali çıkacaktır. Dolayısıyla da Fransız ihtilalinden etkilenen Avusturya savaştan erken ayrılmıştır. 1792'de de Rusya ile yaş anlaşması imzalanmıştır sevgili arkadaşlar. Kırım'ın Rusya'ya ait olduğu maalesef kabul edilmiştir. 1. Ahmet döneminde getirilen Ekber ve Erşet ve Kafes usullerinin doğurduğu sonuçlar arasında bir taht mücadelesinin sona ermesi tecrübesiz kişilerin tahta çıkması sık padişah değişikliği yaşanması hanedan dışı kişilerin hükümdar olması hangileri yer alır evet siz cevaplayın hemen bakıyoruz birinci ahmet döneminde sevgili arkadaşlar taht mücadeleleri bir kere sona ermemiştir yani Ekber ver ve tamam amaçlanan budur belki ama sona erdiğini söyleyecek bir ya da gösterecek bir emaremiz yoktur. Dolayısıyla bire ulaşamayız sevgili arkadaşlar. Tecrübesiz kişiler evet şu özellikle de kafes usulünden dolayı değerli arkadaşlarım şehzadeler artık sancaklara çıkmamaya başlamış. Tecrübesiz kişiler tahta çıkmıştır. Sık padişah değişikliği yaşanması. Şimdi Ekber ve Erşet sisteminin ya da Kafesun'un doğrudan bir sonucu değildir bu. Osmanlı'da genellikle padişah değişikliklerinde ordunun siyasete müdahalesi mesela etkendir. Değil mi? Dolayısıyla da bu sisteme dayalı bir durum değildir. Hanedan dışı kişilerin hükümdar olması. Şimdi Osmanlı'da ta yıkılıncaya kadar kuruluştan yıkılıncaya kadar hep Osmanoğulları ailesinden birileri tahta çıkmıştır. Dolayısıyla da yalnız iki doğru cevabımızdır. Devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyıldaki amaçları arasında hangileri yer almaz? Fetih siyasetine devam ettirmek, ittifaklar yaparak topraklarını korumak, Avrupa'yı örnek almak, ıslahatlar yaparak devleti eski gücüne döndürmek. Hangileri yer almaz diyor. Evet çözüm. Bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlar fetih siyasetini devam ettirmek, evet 17. yüzyılda da Osmanlı Devleti'ne topraklara toprak katma siyaseti devam etmiştir. Yani isim duraklama devri olabilir ama yine de sevgili arkadaşlar en geniş sınırlara ulaşıldığı mesela dönemdir. Değil mi bu dönem? İttifaklar yaparak topraklarını korumak henüz 17. yüzyılda Osmanlı'nın böyle bir amacı yoktur. Osmanlı Devleti topraklarını genişletmek siyasetindedir ve ittifak ihtiyacı da hissetmemiştir. Avrupa'yı örnek almak, 17. yüzyılda henüz Avrupa örnek alınan bir şey yoktur ortada. Henüz Osmanlı Devleti, Avrupa'nın gerisinde kaldığının farkında değildir. Islahatlar yaparak devleti eski gücüne döndürmek, evet duraklama dönemde yani 17. yüzyılda yükselmeye bir özenti vardır sevgili arkadaşlar. Bütün ıslahatlardaki çaba da Özellikle baskı şiddet yoluyla eski gücüne devletin yükselme dönemindeki o ihtişamlı dönemine dönebilmek amacındadır. Haliyle de ve 3 doğru seçeneğimiz olur. Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda duraklama yaşanmasında etkili olan hangileri ehliyet ve liyakata önem verilmediğini gösterir. Şimdi hepsi etkili olacak, ehliyet ve liyakata önem verilmediğini gösterecek. İltimasla önemli görevlerin dağıtılması. Medreselerde beşikule mağluyu sisteminin uygulanması, karada da başarılı olan kişilerin donanmada görevlendirilmesi, savaşların uzun sürmez. Evet, cevaplayın. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi iltimasla önemli görevlerin dağıtılması, ehliyet ve liyakata önem verilmediğini gösteren en önemli somut delillerden biridir. Bunun yanında medreselerde beşikule mağluyu Babası müderris olanın çocuğu da müderris ilan edilmiştir. Yani ehliyet ve liyakata bakılaraktan müderrislik payesi verilmemiştir arkadaşlar. Karada başarılı olan kişilerin donanmada görevlendirilmesi. Şimdi karada başarılı olan kişi donanmada da başarılı olacak sonucunu nasıl çıkartmış Osmanlı Devlet adamları? Demek ki ehliyet ve liyakata önem verilmemiş, donanmadan yetişen birileri olsaydı ve bunlar atansaydı tamam diyecek. Ali'de de doğru cevabımız ne oldu? B seçeneği oldu. Devam ediyoruz. Osmanlı Devlette de Ferhat Paşa ve Bucaş Antlaşması ile Doğu ve Batı'da en geniş sınırlara ulaşılmasına rağmen dönemin duraklama olarak adlandırılmasında hangileri etkili olmuştur? Şimdi Ferhat Paşa ile ve Bucaş'la en geniş sınırlara ulaşıyor Osmanlı. E tamam, daha yani devletin en zirve noktası diyebiliriz bir açıdan. Ama niye duraklama deniyor? Yükselme dönemiyle kıyaslama yapılmasından dolayı mı, savaşların uzun sürmesinden dolayı mı, taht kavgalarının yaşanmasından dolayı mı, merkezde ve taşıda çıkan isyanların çoğalmasından dolayı mı? Hemen bakalım. Şimdi yükselme dönemiyle kıyaslandığından dolayı zaten bu döneme duraklama dönemi denmiştir. <gülüyor> hani kuruluştan direkt duraklamaya geçmiş olsaydık belki, Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemi diyebilirdik duraklama dönemi. Dolayısıyla da arada bir yükselme dönemi var. Ve yükselme dönemindeki fetihler, yükselme dönemindeki savaşlar ya da yükselme dönemindeki toprak genişlemesindeki oran dikkate alınarak sevgili arkadaşlar bu döneme duraklama dönemi demiştir. Bir kesim var. Savaşların uzun sürmesi. Şimdi yükselme dönemine baktığınız zaman en uzunu Mısır Seferi'dir. İki yıl sürmüş o da. Biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Yani Koskoca Mısır toprakları ele geçilmiş ama duraklama döneminde bakıyorsunuz 1593-1606 Osmanlı-Avusturya Savaşı 13 yıl sürmüş. Ya da Osmanlı-İran Savaşları bakıyorsunuz 10 yıl falan sürekli aralıklarla devam eden savaşlar görüyorsunuz. Ya da Girit kuşatmasına bakıyorsunuz 24-25 yıl sürmüş. Demek ki duraklama denmesinin nedenlerinden birisi de o yükselmedeki sevgili arkadaşlar kısa süreli savaşlar değil artık uzun süreli savaşların olması olabilir taht kavgalarının yaşanması şimdi duraklama döneminde taht kavgaları yaşanıyor tamam ama yükselmede de yaşanıyor kuruluşta da yaşanıyor dolayısıyla bu her döneme has bir özelliktir haliyle de duraklama denmesinin nedeni bir, o, bu olamaz merkezde ve taşlada çıkan isyanların çoğalması şimdi isyan çıkması deseydik sadece olmazdı. ama yükselme dönemindeki isyanlardan daha fazla isyanlar çıkmışsa demek ki problem var Demek ki devlet duraklamaya girmiştir. O zaman doğru cevabımız ne olur? B seçeneği olur. Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemi 1453-1579, 126 yıl sürerken 6 defa taht değişikliği olmuştur. Duraklama döneminde 1579-1699 ise 12 defa taht değişikliği yaşanmıştır. Yukarıdaki bilgilerden çıkarılacak sonuçlar arasında istikrar zayıftır. Yükselme dönemindeki padişahlar çocuk yaşta tahta çıkmıştır. Taht kavgaları iki dönemde de yaşanmıştır. Duraklama dönemi daha uzun sürmüştür. Şimdi bakalım sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi istikrarın zayıf olduğu kesin. Çünkü burada bakıyorsunuz yükselme döneminde altı tane padişah var. Duraklama döneminde ise on iki tane padişah var. Hani sevgili arkadaşlar daha uzun süren... Bir dönemde daha kısa süren döneme nazaran daha az padişahın tahta çıkması, değil mi? Yani istikrarın duraklama döneminde zayıfladığını gösterir. Yükselmedeki parçalıklar çocuk yaşta tahta çıkmıştır. canım Bunu bilemeyiz ki buradan, ya bu bilgilerden en azından ulaşamayız. Taht kavgalı iki dönemde de yaşanmıştır. Buna dair bir bilgi de çıkaramayız burada. Duraklama dönemi daha uzun sürmüştür. Şimdi 1579-1699 120 yıl sürmüş. Halbuki yükselme dönemi 126 yıl sürmüş. O zaman buna da ulaşamayız. Ne oldu doğru cevabımız? A seçeneği oldu. Sevgili arkadaşlar. Devam. Anokranizm herhangi bir olay ya da varlığın içinde bulunduğu zaman dilimi dönemiyle kronolojik açıdan uyumsuz olmasıdır. Yani bir tarihi olay sevgili arkadaşlar zamanla o dönemle ilişiğinin olmamasıdır. Mesela örnek vereyim size. Fatih Sultan Mehmet döneminde helikopter kullanılması. Mantıken uygun mu? Değil değil mi? Yani devre aykırı bir durum olacak. Bu lise bir kitabında bu sene geçiyor. Dolayısıyla sorulabilir. Yukarıdaki tanıma göre Osmanlı duraklama ile ilgili aşağıdakilerden hangisinde anakronizm vardır? Eyaletlerde milliyetçilik akımından etkilenenler isyanlar çıkarmıştır. Devlet Topkapı Sarayı'ndan yönetilmiştir. İran'a yönelik seferler düzenlenmiştir. Lehistan'dan toprak kazanılmıştır. Anadolu'da Celali isyanları yaşanmıştır. Evet ne dediniz? Bakalım. Eyaletlerde milliyetçilik akımından etkilenenler isyanlar çıkarmıştır. Olmaz. Niye? Fransız ihtilali henüz yoktur aklama devrinde. Halide de bu dönemde milliyetçilik tarzı isyanlar görülmez. O yüzden de sevgili arkadaşlar dönemin genel özelliğini yansıtan bir durum bu böyle bir şey yaşanamaz A seçeneği doğru seçeneğimizdir bu kavramı bilin arkadaşlar lise 1 9. sınıf kitabında bu sene müfredatta geçiyor haliyle de hani, tanım yapmayıp da aşağıdakilerden hangisinde bir anokronizm vardır tarzında bir soruda beni hatırlarsınız diye umuyorum peki devam Osmanlı Devleti'nin 2. Viyana kuşatması sonrası Papa'nın çaresiyle oluşan Haçlı İttifakı'nda Ortodoks olmasına rağmen yer alan devletler arasında hangileri yer alır? Avusturya, Venedik, Rusya, Malta. Evet. Şimdi bütün bu devletlerin, evet bu Kıpsal İttifak'ın içinde yer aldığını görüyoruz ama üçüncü öncülde gözüken Rusya sevgili arkadaşlar, Ortodoks olmasına rağmen Katolik Papa'nın çağrısına uymuştur. Dolayısıyla da yalnız üç doğru seçeneğimizdir. Diğerlerinin hepsi zaten Katolik mezhebine mensup devletlerdir ya da toplumlardır. Evet, devam. Osmanlı Devleti 1683'te Merzifon'un Karamustafa Paşa önderliğinde Viyana'yı kuşattı. Bu kuşatma sırasında Eflak Bey'in Malta ordusunu durdurma, durdurmaması üzerine ordu zor duruma düştü. Gerçekleşen Haçova Meydan Muharebesi'nde kaybedildi. İngiltere ve Hollanda'nın arabuluculuğuyla bulucu ile Karloş, Karlofça anlaşması imzaladı. Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış bilgilerden hangizleri yanlıştır? Şimdi arkadaşlar klasik bir soru tipi değil. ÖSYM tarihteniz bu tarz bir soru sormadı. Benim hatırladığım ya da yok. Dolayısıyla da sevgili arkadaşlar yani ne olur ne olmaz biz öğrenelim. Bu tarz bir soruya da kendimizi alıştıralım istedim. Hemen bakalım cevabına. Şimdi Osmanlı Devlet 1683'te Merzifonlu Kara Mustafa Paşa önderliğinde Viyana'yı kuşattı. Doğru değil mi bu? Bu bilgide bir yanlışlık yok. Yanlıştır dediğine göre birin olduğu ışıkları biz eledik. Şu ikisinin olma ihtimali o zaman kalmadı. Bu kuşatma sırasında Eflak Bey'in Malta ordusunu durdurmaması üzerine ordu zor duruma düştü. Şimdi burada yanlış bir bilgi var. Bir kere Eflak bey değil Kırım Han'ı durdurmadı. Durdurmadığı ordu da Malta ordusu değil, Lehistan ordusuydu. Dolayısıyla burada bir yanlışlık var. İki yanlış, ikinin olmadığı ışıkları eledik. Yani o zaman altta yok böyle bir şey. Gerçekleşen Haçova meydan muharebesi de kaybedildi. Şimdi Viyana kuşatmasından sonra gerçekleşen Haçova bir meydan muharebesi yok. Haçova meydan muharebesi 1596'da gerçekleşti sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla da yani o savaşı da Osmanlı Devleti bir kere kaybetmedi, kazandı. Hatta Avusturya karşı kazandığımız son meydan muharebesi özeline de sahipti. Dolayısıyla bu da yanlış oldu. İngiltere ve Hollanda'nın arabuluculuğuyla Karlofç, evet doğru. İngiltere ve Hollanda arabuluculuk yaptı. Karlofç anlaşması imzalandı. O zaman ne oldu? Doğru seçeneğimiz E seçeneği oldu sevgili arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin duraklama döneminde aynı anda birçok devlette mücadele ettiği görülmüştür. Aşağıda verilen tarih aralıklarından hangilerinde böyle bir durum vardır? 1603, 1606. 1662 1664 1670 1672 1683 1699. Evet. Cevapladınız. Şimdi bakalım. 1603 ile 1606 yılları arasında Osmanlı, şöyle bir düşünelim. 1593-1606 Osmanlı-Avusturya savaşları var. Haliyle bu tarih aralığının içinde Avusturya'yla savaşıyoruz. Ama bir taraftan da 1603-1611 yıllar arasında Osmanlı-İran savaşları var. Ki Celali i da en yoğun olduğu dönemdir. Hani aynı anda iki devletle evet İran ve Avusturya ile savaşmışız bu dönemde. 1662-1664 yıllar arasında sevgili arkadaşlar, sadece Avusturya ile savaşırız ve Basvar Anlaşması'nı imzalarız. Uyvar ve Nov Novigrad kalelerini alırız. 1670-1672 yıllar arasında sevgili arkadaşlar... Lehistan'la savaşıyoruz, Bucaş Anlaşması'yla Podolya arazisini alarak Batı'da en geniş sınırlara ulaşıyoruz, tek devlet. 1683-1699 yıllar arasında Kutsal İttifak'la savaşıyoruz. Avusturya'sı, Venedik'i, Malta'sı, Lehistan'ı, Rusya'sı değil mi? Dolayısıyla aynı anda birçok devletle mücadele ettiği savaşlar, yani dönemler hangiler oldu? 1 ve 4 oldu, C seçeneği oldu. Devam. Duraklama döneminde düşünülen ıslahatlar arasında, şimdi sonra da dikkat, düşünülen hangileri bulunur? Yeniçeri ocağını kaldırmak, yasaklamalar yapmak, şehzadelerin birbirlerini öldürmesini önlemek, devlet adamlarının görüşünü almak. Evet, ne dediniz? Bakıyoruz. Şimdi Yeniçeri ocağını kaldırmak düşünülmüştür. Kim düşündü sevgili arkadaşlar? Genç Osman değil mi? Ömrüyle de nihayetinde... Bunu yapamadı, öldürüldü maalesef sevgili arkadaşlar. Yasaklamalar yapmak, duraklama devrinin zaten genel düşüncesidir. Dördüncü murat dendiği zamanda yasaklamalar daha ciddi manada aklımıza gelir. Gece sokağa çıkma yasağı, tütün yasağı, içki yasağı gibi yasaklar konmuştur. Şimdi düşünülen deyince şehzadelerin birbirini öldürmesini önlemek de düşünülmüştür diyebiliriz. Birinci Ahmet'in Ekber ve Erşed sistemini getirerek kafes usulünü Yürürlüğe koymasındaki temel amaç nedir? Şehzadeler birbirlerini öldürmesinler. Sırasıyla hanedanın en yaşlı ve en akıllı üyesi tahta çıksın düşüncesi vardır. Dolayısıyla düşünülmüştür. Devlet adamlarının görüşünü almak. Evet, önemli devlet adamlarından görüşler istenmiştir. Mesela Koçubey Risalesi de bize bir örnektir. Sevgili arkadaşlar, Halil hangileri bulunur dediğine göre doğru cevabımız E seçeneği olur. Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyıl siyasetleri arasında hangileri yer alır? Milliyetçilik isyanlarını engellemek, ittifaklar yaparak topraklarını korumak, Avrupa'yı örnek almak, ıslahatlar yaparak orduyu güçlendirmek. Evet düşündünüz. Hemen bakıyoruz cevabımıza. Sevgili arkadaşlar, milliyetçilik isyanlarını engellemek için 18. yüzyılda bir kere milliyetçilik isyanları henüz Osmanlı Devleti'nde yaşanmaya başlamamıştır. Tamam 1789 Fransız ihtilaliyle birlikte milliyetçilik akımı yayılmıştır ama ilk isyan Osmanlı'da 1804'te Sırp isyanıdır. O da 19. yüzyıla denk gelir. Dolayısıyla bir olmaz. İttifaklar yaparak topraklarını korumak. Evet Osmanlı Devleti bu dönemde sevgili arkadaşlar ittifaklar yapma siyaseti uygulamaya başlamıştır. Ki bakıyorsunuz mesela İran topraklarını paylaşıyoruz efendim, Rusya ile. Yine 1787-91-92 Savaşı'nda Rusya ile ittifak yapıyoruz. Dolayısıyla böyle bir siyaset artık var bu dönemde. Avrupa'yı örnek almak. Evet 18. yüzyılda Avrupa örnek alınarak ıslahatlar yapıldığını görebiliyoruz. Ha devamında da zaten ıslahatlar yaparak orduyu güçlendirmek. 18. yüzyılda genellikle ıslahatlar ordu alanında yapılmıştır. Çünkü temel amaç nedir? Kaybettiği toprakları geri almak ya da topraklarını korumaktır. E bunun için neye ihtiyacı var? Güçlü bir orduya ihtiyacı var. Peki devam ediyoruz arkadaşlar. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Pırut Savaşı'nın başlamasında Osmanlı Devleti'nin İstanbul Anlaşması'na kaybettiği yerleri geri almak istemesi, Kırım Hanlığı ve İsveç Krallığı'nı Rusya'ya karşı korumak istemesi gibi nedenler etkili olmuştur. Osmanlı Devleti, Devleti açısından yukarıdaki bilgilere bakılarak bu savaşın nedenler arasında hangileri yer alır? İçişlerine karışılmasını engellemek, bir önceki anlaşmanın olumsuz etkisini ortadan kaldırmak, Karadeniz'de rakip görmemek, Avrupa siyasetinde etkin olmak. Ne dediniz? Düşünün biraz. Evet bakıyoruz sevgili arkadaşlar. İçişlerle karışılmasını engellemek. Şimdi Kırım'a kır, müdahale ediyor değil mi? Kırım'ı korumak istiyor. Kırım kime bağlı bu dönemde? Osmanlı Devleti'ne bağlı dolayısıyla da bu var. Bir önceki anlaşmaların olumsuz etkisini ortadan kaldı. Yani İstanbul Anlaşması kaybettiği yerleri geri almak istiyor. Dolayısıyla bir önceki anlaşma İstanbul, kaybettiği toprakları geri alma düşüncesi var. Karadeniz'de rakip görmemek, Kırım'a Rusya inerse Osmanlı Devleti'ne rakip görür, rakip olur. Dolayısıyla Osmanlı Devleti sevgili arkadaşlar, Azak Karesi'ne vermiştir, orayı geri alabilmenin de hesabını yapmaktadır. Dolayısıyla bu da var. Avrupa siyasetinde etkin olmak. Dikkat ederseniz İsveç kralı Rusya'yla savaşıyor ve bize sını biz müdahale ediyoruz. Demek ki Avrupa siyasetinde de etkin olmak gibi bir düşüncemiz vardır diyebiliriz. E seçeneğimiz o zaman doğru olur. Peki, Pasarovç Anlaşması'ndaki maddelere göre. Şimdi Nevşehirli damat İbrahim Paşa İngiltere ve Hollanda'nın araya girmesiyle Pasarov Anlaşması'nı imzaladı. Buna göre yukarı Sırbistan, Belgrad, Banat, ilası ve Eflak'ın batısı Avusturya'ya kaldı. Dalmatya ve Arnavutluk kıyısındaki bazı kaleleri Venedik'e verilirken Mora ve Girit Osmanlılar'da kaldı. Şimdi Pasarovça'yı hatırladık 1715-18 yıllar arasında Venedik ve Avusturya ile savaştığımız dönem sonunda sevgili arkadaşlar böyle bir anlaşma imzalandı. Hani konuyu da tekrar etmiş oluyoruz. Hangileri çıkarılabilir? Osmanlı Devleti önemli üstlerinden Cevaba geçmeden evet. Osmanlı Devleti önemli üstlerinden birini kaybetmiştir. Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da toprağı kalmamıştır. Osmanlı Devleti kaybettiği toprakların bir kısmını almıştır. İngiltere ve Hollanda diplomatik çözüm istemiştir. Evet bakıyoruz. Şimdi Osmanlı Devleti önemli üslerden birini kaybetmiştir. Neresi orası? Belgrad. Tasarofça Anlaşması maalesef Belgrad'ı kime bıraktık? Avusturya. Dolayısıyla önemli bir üssümüzdü bizim Avrupa'ya açılmakta. Hale de bunu ulaşabiliyoruz. Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da toprağı kalmamıştır. Şimdi buraları kaybettik diye Avrupa'da toprağı kalmamıştır ifadesi yanlış olur değil mi? Osmanlı'nın 1353'ten itibaren her zaman Avrupa'da toprağı vardır. Yani Balkan Savaşları'nda dahi yine Avrupa'da toprağımız var. Ha çok azalmıştır falan dersek doğru olabilir ama toprağı kalmamıştır ifadesi yanlış olur. Osmanlı Devleti kaybetti toprakların bir kısmını almıştır. Mora ve Girit. Osmanlılara kaldı dediğine göre. Mora'yı biz biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Karlofça anlaşmasıyla Venedik'e vermiştik. Onlardan geri almayı başarıyoruz. Dolayısıyla Pasarovça'da böyle bir durum da var. İngiltere ve Hollanda diplomatik çözüm istemiştir. İngiltere ve Hollanda araya girmişler. Diplomatik çözüm istemişler ve Pasarovça yapılmış. O zaman doğru cevabımız ne oldu? D seçeneği oldu sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda Yaptığı anlaşmalar arasında 1. Pasarofça 2. Ahmet Paşa 3. Küçük Kaynarca, 4. Edirne hangileri vardır? 18. yüzyılda yaptığı anlaşmalar arasında. Evet. Şimdi 1715'te Pasarofça Anlaşmasını pardon 18'de Pasarofça Anlaşmasını yaptığımıza göre 18. yüzyılda böyle bir anlaşma var. Kimle yaptık hatırlayınız. Demin de sorduk sorularda. Venedik ve Avusturya ile yaptık değil mi? Ahmet Paşa 1732'de İran'la yaptığımız bir anlaşmadır sevgili arkadaşlar. 2. Kasr Şirin öncesinde yaptığımız bir anlaşma. Dolayısıyla bu da var. Küçük Kaynarca 1768-74 Osmanlı Rus Savaşı sonucunda Rusya ile yaptığımız anlaşma. Bu da var. Edirne 1829'da yaptığımız bir anlaşmadır. Dolayısıyla da 19. yüzyılda yer alır. O zaman doğru cevabımız ne olur? E seçeneği olur. Devam ediyoruz. Üçüncü Ahmet ve Üçüncü Selim dönemleri ıslahatlarının ortak özellikleri arasında hangileri vardır? Avrupa'da ekiyan sonucu yarım kalmaları, mühendisane-i düzenlemeleri. Evet düşünün. Bakıyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar Avrupa'da elçilikler açılmaz. Üçüncü Ahmet dönemi dediğimiz ne? Lale devri değil mi? Lale devrinde sevgili arkadaşlar, Avrupa'da elçilikler açtık, Osmanlı Devleti. İlk geçici elçilikleri bu dönemde açtı. Daimi elçilikler de 3. Selim döneminde açıldı. Dolayısıyla bir kesinlikle var. Matbaaya yönelik çalışmalar 3. Ahmet döneminde, yani Lale devrinde, ilk matbaayı İbrahim Müteferrika ve Said Efendi oluşturdu. 3. Selim döneminde de devlet matbaası, matbaayı amire adıyla açıldı. Dolayısıyla matbaaya yönelik çalışmalar var ikisinde de. Bir isyan sonucu yarım kalmaları. Evet 3. Ahmet dönemi sevgili arkadaşlar ıslahatları patrona Halil isyanından dolayı yarım kalmıştır. Devam ettirilememiştir. 3. Selim dönemi ıslahatları da Kabakçı Mustafa isyanı sonucunda yarım kalmıştır. Haliyle de sevgili arkadaşlar 3'e de ulaştık. Mühendisane-i düzenlemeleri. Şimdi 3. Selim döneminde olabilir ama Lale devrinde Mühendisane-i bahru -Mayun, -Mayun, bunlarla alakalı bir çalışma Yoktur. O zaman doğru cevabımız ne oldu? B seçeneği oldu. Peki devam. Aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyılda yapılan ıslahatlardan biri değildir? Deniz subayı yetiştirmek amacıyla mühendisaneyi Bahru-Mayun kuruldu. İç borçlanmaya gidildi. Resmi gazete çıkarıldı. Askeri teknik okullarda Fransızca zorunlu oldu. Yeniçerilerden itfaiye bölüğü, tulumbacılar oluşturuldu. Evet. Osmanlı'da ilk resmi gazete sevgili arkadaşlar, 2. Mahmud döneminde çıkarılmıştır. 2. Mahmud dönemi de sevgili arkadaşlar, 19. yüzyıldır. Yani 18. yüzyıl değildir. O zaman C seçeneğimiz doğru olur. Diğerlerinin hepsi 18. yüzyıl ıslahatlar arasında yer alır. Peki. Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda sonradık, Rusya, İran hangileri yer alır? Yani daha önceden savaştık savaştık, 18. yüzyılda son defa savaştık, bir daha savaş 19'da yok böyle bir şey Onu soruyoruz, evet. Ne dediniz? Bakalım mı cevaba? Evet bakıyoruz. Şimdi Avusturya'yla 1791'de Ziştovi Anlaşması'nı imzaladık. Ondan sonra bir daha 19. yüzyılda Avusturya'yla karşı karşıya kalmıyoruz. Zaten Avusturya Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik akımından etkilenmiş. Kendi iç işlerine dönmüş bir devlet haline düşecek sevgili arkadaşlar. Ha Birinci Dünya Savaşı'nda da aynı grupta yer alacağız. Dolayısıyla bir savaşımız yok bir daha. Venedik'le 1718'de sevgili arkadaşlar, Pasarofç Anlaşması'nı imzaladıktan sonra bir daha savaş yapmayız. Bitti, onlarla da bitti. Rusya'yla tamam bu dönemde savaştık ama son kez diyemeyiz. Çünkü 19. yüzyılda savaştığımız temel devlet zaten Rusya kalacak. Hani 1806 12 Savaşı, 1828-29 Osmanlı-Rus Savaşı, efendim 1853-56 Kırım Harbi, 1877-78, e, 93 Harbi gibi savaşlarımız devam etti. İran'la 1732 yılında yaptığımız Ahmet Paşa Antlaşması'la son kez savaşıyoruz. O zaman doğru cevabımız ne oldu? 1 2 4'ün olduğu C seçeneği oldu. Devam ediyoruz. 1768-1774 Osmanlı-Rusya Savaşı ile ilgili yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış bilgilerden hangileri yanlıştır? Lehlinlerin Osmanlılardan yardım istemesi üzerine Osmanlı-Rus savaşları başlamıştır. Venediklerin de yardımıyla Cebeli Tarık'tan dolaşan Rus donanması İnebahtında Osmanlı donanmasını yakmışlardır. Kartal Meydan Muharebesi'nde Osmanlı ordusu Rus ordusu karşısında ağır bir yenilgiye uğramıştır. Tahta geçen 1. Abdülhamit barış istemiş 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması imzalanmıştır. Bu ile Kırım bağımsız olmuştur. Evet ne dediniz arkadaşlar? Yanlış olan yerler nereler acaba? Hemen bakıyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar diğerlerinin hepsi doğru baştan söyleyeyim. Venediklerin de yardımıyla Cebeli i Tarık'tan dolaşan Rus donanması, İnebaht'ta Osmanlı donanması yakmışlardır. Yanlış. Bir kere yardım eden Venedikler değil İngilizlerdir. Rus donanması yine da değil, Çeşme'de Osmanlı donanmasını yakmıştır. Ha diğerleri Kartal Meydan Muharebesi falan hep burada gerçekleşmiştir. Doğrudur sevgili arkadaşlar. O zaman yalnız iki, doğru seçeneğimiz yani yanlışı buluyorduk. Doğru seçeneğimiz olarak A olur. Devam edelim. Aşağıda verilen anlaşmalardan hangilerinde Osmanlı Devleti galip devlet olarak yer almıştır? Purut, Ahmet Paşa küçük kaynarca yaş. Evet ne dediniz? Hemen bakıyoruz. Purut sevgili arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin galip olarak oturduğu 1711'deki anlaşma. Hatta Baltacı Mehmet Paşa'nın sönük bir anlaşma imzaladığı daha iyi düşünülür değil mi? Ciddi bir Rus ordusu sıkıştırılmış durumdadır. Dolayısıyla galip olarak masada yer aldığımız anlaşmadır Purut. Ahmet Paşa'da Osmanlı Devleti'nin İran'a karşı galip oturduğu bir anlaşmadır. 1732. Küçük Kaynarca ve Yaş'ta malubuz ki zaten Küçük Kaynarca'yla Kırım'a bağımsızlık veriyoruz. Yaş'la da Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu kabul ediyoruz. Devam. Küçük Kaynarca Anlaşması'nın sonuçları arasında hangileri bulunur? Bir devlete daha kapitülasyon verilmesi, ilk defa toprak kaybedilmesi, Karadeniz'deki üstünlüğün sona ermesi, Rusya'nın Ortodoks dünyasında etkin olması. Evet, düşündünüz mü? Hemen bakıyoruz. Bir devlete daha kapitülasyon verilmesi. Evet, Rusya kapitülasyon verilmiştir. Küçük Kaynarca Anlaşması'yla sevgili arkadaşlar. İlk defa toprak kaybedilmesi, böyle bir sonuç çıkarmamız yanlış olur zannımca. Ha şu olsaydı, İlk defa halkı Müslüman olan bir toprağın kaybedilmesi dese doğru olur. Ama burada ilk defa toprak kaybedilmesi deyince bu yanlış oldu. Karadeniz'deki üstünlüğün sona ermesi, evet Ruslar artık Karadeniz'de donanma bulundurabilecek, efendim boğazlardan serbestçe geçebilecek Osmanlı'nın o Karadeniz'e hakimiyeti sona ermiştir artık diyebiliriz. Rusya Ortodoks dünyasında etkin olması, evet Rusya Ortodoks dünyasında bu anlaşmayla birlikte, Etkin rol oynayacak. Geçen yıllarda şöyle bir soru hatırlıyorum ben. Öse sordu. Diyor ki, efendim, orta çağ boyunca ortodoksları koruyan, gözeten güç Bizans. Yeni çağ boyunca ortodoksları koruyan güç Osmanlı. Yakın çağda bu güç aşağıdakilerden hangisine geçmiştir diye sormuştu. Doğru cevap da Rusya'ydı. Rusya özellikle küçük kaynarca sonra ortodoksların hamiliğini, koruyuculuğunu üstlenmeye başlamıştır. O zaman ne oldu doğru cevabımız? D seçeneği oldu sevgili arkadaşlar. Evet başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çevrenize tavsiye edin inşallah. Görüşmek dileğiyle.